Selamlar millet. Bugün sizlerle beraber GTA5'te mod deniyoruz. Flash modu varmış. Terto. Bakalım nasıl olacak? <gülüyor> Arkadaşlar trollle. Lütfen. Neyse. Ee, millet şimdi modun özelliklerine gelelim. Bir hafiften, küçükten. Bu arada modun indirmesi nasıl oluyor? Onu merak ederseniz aşağıya yorumlar bırakırsanız özel bir video çekebilirim parti atak. Yani kardeşim geliyorsun böyle tamam mı? Ne yapalım mesela? Heh, yürüyor mesela tamam mı? Zın! Kalbini aldın kardeşim. Diziyor bitti. Onun dışında bakalım hızlı hızlı pat pat pat vurma atak. Ben <gülüyor> buna böyle diyorum. Pro machine gun atak tarzı bir şey. Ne? Nerede bu? Ha, bak şimdi. Tom tom tom tom tom tom tom polis mi geliyor? Gelsin bakalım. Şuradan ben yine de bir Invenisibala açayım da tam polislerle de deniriz. Şimdi e, bu ne? Ha, bu da çok güzel mesela bak adamın yerin dibine gömeceğim şimdi İyi izleyin. Allah. Gerinde bu arabalarda da yapıyoruz şöyle. Baba baba baba. Of çok güzel bir şey bu ya. Şimdi onun dışında bu ne? Touring Light Attack ha. Bu da mesela yıldırım atıyorsunuz ama bak. Araba mal oldu. Bak görüyorsun değil mi? Bak. Lan yanlış kişiye vurduk. Neyse. Zıpladık. Şöyle bir baktık. Hop geri döndük. BAM! Müthiş bir şey bu. Harika bir şey. Birazcık mikrofonu yaklaştırayım. Oyunun sesini kısmak yerine güzel. Evet. Güm! Bak artık. Güm! Şimdi ve polislere bakalım. Ha bir de tornado var. Tornado'yu polislere yapacağım işte. Gelin oğlum be. Bak böyle zamanla yavaşlatabiliyoruz. Mesela bak. En sevdiğim şey. Boşver tornado'yu şimdi. Hard atakta kalsın. Hah. Bak şimdi bu salaklar. Hah. Bak şimdi. Sıkacaklar ya alıyorsun silahlarını böyle yavaşlatıp. Kendisini alın oğlum silahını al dur. Hah. Bak şimdi. O ne? Ha. Bu ne? Ver bakayım o silahı. Yakıştı mı hiç bana pompalı çekmek? Adam şok. Adam diyor ne yapıyor bu? Yakışmıyor polis bey. A job. O cop'u da alayım ben bir yumruk kalsın. Şimdi mesela yumruk atacak ya Bakıyorsun. Ee, Araba izli mesela. Nerede bana sıkan Sen misin hocam? Ver o silahı. Sen de mi? Ver o silahı daha. Ölmediniz de mi? Ha ölmezsiniz hemen. Ölmüşler evet. Neyse. Şimdi bakalım. Sıkan kim o? Sıkan. Kim o Sıkan? Heh bu. Ver silahını. Arkadaşını sıkıyor oğlum haberin yok. Haa öldü. Neyse. Ha şimdi vuracak ya hop. Aman hake. Aman hake. Şimdi de hemen tornado'yu deneyelim. Bak bak bak bak bak. bak. Şöyle bakalım mü Üf, bak Allah. Ya, yavaşlatıyorsun şöyle. Üf, optobüsü de aldık. Ya kardeşim bu ne güzel bir şey ya. Bu mod ne şeydir ha? Salıyorsun baba. Hop. Adam ha, hala yanıyor amına. Onun dışında ne var? Bu gereksiz. Ya duvarların içinden geçme. Ne yapayım ben onu şimdi? <gülüyor> ya bu mesela garip bir şey bu. Bu. Ağır çekimde güzel oluyor bak. Bak böyle... Ama diğer türlü pek güzel değil. Baksana şuna. Animasyonunu ben hiç beğenmedim mesela ya. Beni çizgi çizgiyi koymuşlar arabana. Yani araba mesela duvara çarpacak. Hemen arkadan şöyle. Geliyorsun. Evet. Havif çarptı ama mesela ya anladın mı bak. Ölmediler daha henüz. Şuradan da ittiriyorsun mesela. Heh. Şuradan da ittiriyorsun. Doğru sabitleyelim mesela şunları be. Yandaki bayıldı. Ama ölmemişti, bayılmıştır. Selamun aleyküm. Dön. Yamdaki bayılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çıkartalım onu şu. Evet, ağır çekimden çıkınca bir tık böyle oluyor işte. Şş, kendinize gelin bakayım bir siz. A lan. Ha en sevdiğim özelliklerden birisi bak. Helikopter bize sıkıyor değil mi? Helikopter helikopter. yalla lan buraya. Hamuna koyduğum. Sen kime sıkıyorsun? Mesela anladın mı? Bak. Nerede o? Nerede ha bak bak bak. Nasıl düşüyorlar. Enayilere bak. Ben onların bazılarını bir kurtarayım da bari ölmeden. Ölmüş müdür şu? Bence ölmemiştir. Hmm. Aa yetiştik lan. Dur bakayım. Ana ne? Ananayım. Tamam şimdi şuradan Patlamadan kızımızı alıp lan tutamadım. Neyse boşver ölsünler bana ne çok da fifi. Böyle yerdekileri de yapabiliyorsunuz by the way. Hop. Yici. Ay öldü mü? Ölmüş. Şimdi isterseniz hemen Adam gibi bir rakiple karşılaşalım ya. adam gibi Ya hadi bakayım birazcık yapay zeka ile oynayacağım ondan sonra Zoom. Kime korna çalıyor lan? Hala çalıyor. Adam benzin deposunu döküldü lan yere direkt? Bakayım. Evet. Dayı ölmemişsinizdir ya. Bakayım. Bakayım. Yandaki bayılmış yine. Yandaki korkar. Olur. Bak şimdi buradan uçururken bir yandan da buradan uçursak ne olur? Aa, bu niye etki yapmıyor şu an ya? Uçlan. Oo oyun gitti geldi. Tekerleği mi koptu lan onun? Uza, <gülüyor> hadi git. Uza. Ay. Sonuncu olmaya değildi. Şimdi. Şimdi adam gibi bir rakip zaman arkadaşlar. Açıyorum modu hemen buradan. Buradan spawn enemy ve zoom. Görüyorsunuz sıfadı şunun. Bu arada bunda ölümsüzlük işe yaramıyor arkadaşlar. Nedenini anlamadım. Bak, canım direkt azalıyor. Nerede lan Ama o da işte hızlı olduğu için Bizim güç ona pek bir şey ifade etmiyor. Bak şimdi hemen gelecek. Bak, görüyor musun ipneyi? Ama yaklaşamazsınız, um. Uza. Oğlum ben Valorant elmas sen hayırdır lan? He? Ha? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? Bağırma var bağır, On onu. Abi şaka. Uzalan eşek. uzalan. Ya, bak, bak girecek yer arıyor. Nereye giriyorsun hemen? Ne? Nereden o? On ne o Lan. Korkunç oluyor bir de bunda Vs Bak şimdi mesela bir anda ileri gidiyorsun. Kurtuldum sanıyorsun. İpnenin gelişe bak. Bak bak. Anasını s**ti şehrin. Tamam bu bunun counter'ymiş bu arada. Ben önceden baya zorlanıyordum. Allah belanı dur. Dur. Lan oluyor Oha. Kaçam bunu. Tornado'yu ben de açarım oğlum. Ne var tornado açmakta? Nerede tornadon? Hah. Gel zoom gel. Gel lan gel. Acımayacak gel lan. Zoom nerede? Hah. Zuma bak. Zuma. Eşeğime bak benim. Ba ba ba. Baş şunun sıfada bak bak bak bak gel gel nereye gittin lan he yokluğa gitmişsin ha. Allah şöyle biraz kaçalım yürü lan gire uzalan ananas. Ee ben bu E'ye basıyorum mu E'ye olmuyor. Hah. Ulan artık. Lan. Gel gel. ama kodum zoom'u seni gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel. Sen mi büyüksün ben mi? Gel. Lan kodum. Sen kimsin oğlum? Lo alo. Kimsin lo? Lan yürü. Bana vuracak bir de. Sen kime vuruyorsun lan? Allah! Şaka yaptım abim. Şakaydı. Nerede oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Anakolum sen. Deliysem ben psikopatın Allah'ıyım derken zoom'u yok ettik galiba. Evet, zoom toz oldu galiba arkadaşlar. Evet, zooma bir koymuşum baba. Sen kimden kaç? Allah. Zemzemle falan mı duş almış bu adam? Evet, hafçurdum, olabilir yani insanlı gal. Neyse, boş ver, bye bye peace.